Astro Cosmo takipçileri bugünkü videomuzda Merkür Retrosu'nu anlatacağız. Haritalarında Merkür Retrosu'na sahip olan kişilerin nasıl etkiler aldığını öğreneceğiz. Ayrıca Merkür Retrosu'nun karmik etkilerinden bahsederek bu yerleşimin hayatlarımızda neyi ifade ettiğini ve buna bakış açımızın ne olması gerektiğini anlamaya çalışacağız. Diğer eğitim videolarımıza ulaşabilmeniz ve bundan sonraki eğitimlerimizi kaçırmamanız için Kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın diyerek bugünkü konumuza başlıyoruz. Haritalarımızı açtığımızda bazı gezegenlerin yanında büyük harfle bir R yazısı vardır. Bu gezegenlere retro gezegenler denilmektedir. Gezegenler yörüngelerinde yavaşladığında dünyadan baktığımızda sanki geri gidiyormuş gibi görürüz. Bu nedenle bu gezegen geri harekette yani retro yapıyor deriz. Bir gezegen retro olduğunda ışığı azalır yani gücünü ve enerjisini kaybeder. Dolayısıyla haritalarımızda bir retro gezegen varsa oradaki konularla ilgili haritasında retro olmayan kişilere göre daha duyarlı olabiliriz. Daha çok geçmiş hayat tecrübeleriyle ilgili rüyalar da görebiliriz. Ayrıca yetenek içeren konularda zorluk çekmeden öğrenebiliriz. Hatta bazen ben bunu nasıl öğrendim diye de çok şaşırırız. Retro gezegenlerin olduğu yerde tecrübe ve bilgiye sahip olduğumuz gibi takıntılarımız ve derin korkularımız da olabilir. Belki de hiç yaşamadığımız bir acıyı içimizde büyütüp takıntıya, korkuya, acı ve endişeye dönüştürebiliriz. Retro gezegenlerin bulunduğu burç ve ev yerleşimlerindeki konularda tıpkı dejavu yaşamak gibi sürekli yaşadığımız olaylara ve konulara benzer şeyler yaşayabiliriz. Bu yüzden burada yaşadığımız olaylarda farkındalık geliştirip hatalarımızdan ders alana kadar gecikmeler yaşayabiliriz. Burada diğer kişilere göre daha fazla çaba göstermemiz gerekir. Retro gezegenlerden özellikle Merkür Retrosu'na sahip olan kişiler daha fazla düşünür, doğru yolu bulmak, yerinde konuşmak ve kendini ifade edebilmek konularında daha fazla zorlanırlar. Ya çok abartılı ve kırıcı ya da olması gerekenden daha suskun kendini geri çeken ve düşüncelerini söylemek istemeyen şekilde davranabilirler. Acaba doğru mu yapıyorum, hakkımı nasıl aramalıyım, doğru yolda mıyım diye sürekli birine danışmak ihtiyacı hissederler. Bu yerleşimin aldığı açık Açılara göre başkalarının fikir ve düşüncelerine önem de vermeyebilirler. Çok düşünüp irdelerken bazen yanlış sözcükleri seçebilirler. Haklı olsalar bile yanlış kelimelerle kendilerini haksız konuma düşürebilirler. Bunu sürekli yaşayınca kişiler kendilerinden şüphe duymaya başlarlar. Herkes haklı ben hep haksızım diyerek kendilerine olan güvenlerini yitirebilirler. Bu yüzden düşündüklerini doğru olsa bile söylemezler. Bu kişiler acele ediyorsa geri durup düşünerek konuşmalı, çok fazla geri duruyorsa düşüncesini az da olsa söylemesi gerekir. Bunun için eğitimler alabilir, farkındalığını geliştirecek şekilde kendini eğitebilir. Ayrıca aklına ve bilgisine güvenen kişilere danışarak destek alabilir ve zaman içerisinde deneyim kazandıkça üzerindeki bu etkileri iyileştirebilir. Bunların dışında Merkür Retrosunda doğan kişiler daha sakar olabilir. Her yere çarpar, düşer. hızlı ve çok konuşmayı sevebilir. Ya da konuşmayı çok sevse de hiç konuşmayabilir. Bazı kelimeleri yutarak konuşabilir. Tik sahibi olabilir. Genelde endişeli olduğu için tırnak yeme alışkanlığı olabilir. Önüne gelen fırsatları zamanında değerlendiremediği için kaçırabilir. Ayrıca bazı Merkür Retro kişileri kardeşlerine karşı takıntı geliştirebilirler. Ya onlara karşı aşırı düşkünlük geliştirip kaybetme korkusu yaşarlar ya da en ufak hareketlerine tahammül edemeyerek iletişimsel çatışmalar yaşayabilirler. Ayrıca çok iyi öğrenseler de kısa sürede öğrendiklerini unutabilirler. Bu yüzden mutlaka yazarak ya da not alarak çalışmaları gerekir. Böylelikle not alarak çalışınca daha kolay öğrenirler ve bir daha öğrendiklerini asla unutmazlar. Merkür gezegeni çoğunlukla yılda 3 kez retro yapar Bazen 4 kez de retro yapabilir. Bu da demek oluyor ki 100 kişiden 18 kişinin haritasında merkür retro harekettedir. Merkür zekamız, konuşma yeteneğimiz, fikirlerimiz, aklımız ve iletişimimiz olduğu için biraz önce bahsettiğim konularla ilgili gecikmeler, zorlanmalar ve bazı sorunlar yaşayabiliriz. Merkür retrosu olduğunda elektronik alet alınmaz, imza atılmaz, yeni bir işe başlanmaz diye günlük hayatımızda artık çok fazla duyuyoruz. Bunların hiçbiri yanlış bilgiler değildir. Fakat bazen retrolar hayatımızda daha önce başlayan fakat yarım kalan, söylenmesi gereken ama söylenmemiş konularımızı tamamlamamız için muhteşem bir süreçtir. Çünkü Merkür retro olduğunda sanki zaman yavaşlıyor ve önümüze bu yarım kalan konularımızı halletmemiz için bazı fırsatlar geliyor. Bu yüzden retrolar aslında çok değerli süreçler oluyor. Haritasında Merkür Retrosu olanlar geçmiş yaşamlarında susturulmuş olabilir, sözleri içinde kalmış ve konuşamamış olabilirler. Belki de geçmişte duyduğu birçok söz ve kelime içinde derin yaralar açmış olabilir. Bazı kişilerin karmik geçmişinde ise kardeşin erken kaybı ve kardeşin kendine zarar verdiği bazı durumlar olabilir. Onunla ilgili yarım kalmış konular da olabilir. Kardeşiyle bu karmik bağların olması yüzünden ona karşı bağımlılık gelişi değiştirmiş ve sorumluluk hissediyor olabilir. Merkür Retrosu'na sahip olan kişilerin farklı düşünce ve fikirlere sahip olduğunu söyleyebiliriz. Eğitim hayatlarında bazı gecikmeler olabilir ya da istemedikleri bir eğitimi almak zorunda kalabilirler. Ayrıca geçmiş hayatlarında fikir ve düşünceleri yüzünden öldürülmüş ya da hapsedilmiş olabilirler. Reenkarnasyon bilgisine inanmayanlar için atalarında buna benzer yaşam planlarının çalışması ve bu yaşamında bunların kişiye yansıması şeklinde gibi bir mantıkla değerlendirme yapılabilir. Böylelikle bu tarz yaşanılan sorunların neden kaynaklandığını daha rahat anlamlandırabilirler. Evet, retro gezegeni olarak bugün Merkür Retrosunu inceledik. İlerleyen videolarımızda diğer gezegenlerle de ilgili eğitim videolarını bulabileceksiniz. Bu yüzden kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Ayrıca yorum ve önerilerinizi yorum kısmına bırakabilir. Bu videoyu beğenerek bizlere destek olabilirsiniz. İlgi ve desteğiniz için şimdiden teşekkür ediyoruz. Diğer eğitim videolarında görüşmek dileğiyle, sevgiyle kalın.